Goberler merhabalar Şimdi eşkenar üçgenin birinci konu testini çözeceğiz arkadaşlar Hemen gömmeye başlıyorum Konu testi bir Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım Evet tamamdır Birinci sorumuza bakalım X nedir diye bir soru sormuş bize Eşkenar üçgenimin bir kenarını 10 santim vermiş. Bakın şurası 10 santim. O halde burası da 10 santim olacak. Şuraya da 6 kaldı. Şimdi şurası da 60 derece biliyoruz. Bize diyor ki istersen diyor burada bir kosinüs teoremi yap. Öyle bul. Ya da biz şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 60'ı gördüm mü karşısına bir diklik indireceğim ben şuradan hemen. Şurası 90. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısına 2 kalacak. Buraya da 4 kaldı. 60'ın karşısına da 2 kök 3 kaldı. Ve bakın şuradaki dik üçgenden Pisagor'u patlatıyorum hemen. X kare eşittir bir 4'ün karesi 16 bir de 2 kök 3'ün karesi yani 12 dedi. O halde X kare eşittir 28. X eşittir kök 28. O da 2 kök 7 diye dışarıya çıktı dostum. Evet geldik ikinci sorumuza. Ne diyor? ABC bir eşkenar üçgen diyor. Tamam. ABC eşkenarsa şuraya bir 60 yazalım biz. <gülüyor> Şuralara bir 30'ar derecemizi yazalım dostlarım. 30 30. Şurası 90 derece olacak. Bunu bir yerleştirelim. AB'yi 4 vermiş. Bir kenarımız 4'müş. Şuraya da 60 yazalım biz hemen. Ee, B'de açı açıortay diyor tamam onu gördük BD açıortaysa şurayı kesin 2'ye bölmüş olmak zorunda ki AB'yi 4 verdiyse bir kenarı 4 cm şuralara da 2'şer cm yazalım hemen burada 30'un karşısı 2 90'ın karşısına 4 60'ın karşısına da 2 kök 3'ü yazmış olalım FE'yi soruyor bize şuranın tamamını soruyor dostum Hemen bir konuşalım. Başka neler yapacağız? Şimdi şu bir ikiz kenar üçgenmiş. BD ile DE eşitmiş. O halde burası da iki köküç. Bak buradan şunu yakaladım ben. Şurası 120. 120 30 30 üçgeni çıktı arkadaşım. Nereden anladın öğretmeni? Çünkü 30'un karşısına iki düşmüş. 120'nin karşısına iki köküç düşer. Demek ki burası 120 30 30 üçgeni. Şurası da iki birim çıktı. <gülüyor> Bize nereyi soruyordu? FE FE neresi? Heh, şuranın tamamını. Bakın burada şurası 60 derece geldi. Şurası 30 derece geldi. O halde buraya da 90 kaldı. 30-60-90'dan. Şurada yine 90'ın karşısı 2 köküçse 30'un karşısı yarısı olacak. Şuraya da köküç yazalım. Ve FE'nin tamamı 3 köküç çıktı. Yani Edirne'den geldi cevabımız. Evet. Üçüncü sorudayız. ABC eşkenar üçgen 2 var. Şurası kesinlikle 60'tır. Bunu bir yazalım. Şimdi bakın burada yine biz eşkenar üçgeni... Şu kenarına K diyelim. K'yı bulacağım arkadaşlar ben. Eşkenar üçgenin bir kenarını bulunca... Burası da ona eşit olacak. Yani k'ye ya eşit olacak. X'i de buradan bulacak. Demek ki benim hedefim K'yı bulmak. Şimdi bunun için ya yine kosinüs teoremi yaparım şu üçgende... Ya da hemen 60'ı görünce karşısına bir diklik indireyim şöyle. 90'a karşısı 2 ise... 30'un karşısı 1 olmalı diyelim. 60'ın karşısı da 1 köküç olmalı. Şuradan da bir Pisagor çakalım hemen dostum. 2 kök 7'nin karesi yani 28 eşittir. Köküçün karesi yani 3 artı işte şuraya da ne diyelim M diyelim mesela M kare. Buradan 3'ü buraya attım. 25 eşittir M kare yani M eşittir 5 geldi. Şurası da 5. Bakın eşkenar üçgenimin bir kenarı toplam 5 artı 1 yani 6 çıktı. O halde burası da 6, x'e 4 kaldı. Evet dördüncü sorumuz kural sorusu arkadaşlar. Bu eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara çizilen dikliğin toplamı yani 5, 3 daha 8, 1 daha 9 dediğiniz şey eşkenar üçgenin yüksekliğine eşitti. O halde şu eşkenar üçgenimin yüksekliği 9'dur diyelim biz. Hemen şurası 60, şurası 30. 60'ın karşı 9 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe bölme işlemi yapıyorum. Ve 9'u köküçe bölersek 3 3 çıkıyor. 90'ın karşı da bu 30'un karşısındakinin 2 katı olacaktı. O halde burası 6 3 geldi. Yani eşkenar üçgenimin bir kenara 6 3 geldi. Bana da zaten AC'yi yani bir kenarını soruyor. 6 köküçü işaretledim hemen. Evet, beşinci sorumuz. Okuyoruz birlikte. Diyor ki ABC eşkenar üçgen. Tamam. Bu sefer de bakın bir içindeki bir noktadan üç kenara paralel çizmiş. Bu paralellerin toplamını ya eşittir bir kenara. Toplayalım. 7, 2 daha 9, 3 daha 12 diyelim. Demek ki bir kenar uzunluğumuz 12. Bize neyi soruyor? B noktasının AC doğrusuna uzaklığı. Yani B'den AC'ye indirdiğin Diklik nedir diye soruyor. Kısaca eşkenar üçgenin yüksekliğini soruyor. Hemen söyleyelim. Şurada 30-60-90'ımız çıktı dostlar. Çünkü bir açımız 60 dereceydi eşkenar üçgende. O halde burası 30. 90'ın karşı 12 ise 30'un karşısının 6. 60'ın karşısının da 6'nın köküç katı. Yani 6 köküç olduğunu biliyoruz. Yükseklik 6 köküç. Evet 6. sorumuz. Bir dikdörtgen var bir de eşkenar üçgen var. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim biz. Eşkenar üçgenin yüksekliğini indirdim. Burayı 2 köküç, 2 3 diye böldü. Şurası 60, şurası da 30 derece geldi. 30'un karşısı 2 ise, 60'ın karşısı 3 katı. Yani burası toplam 6. Peki burası 6 ise, şurada 2 birim var. O halde burası da 2. Buraya da 4 birim kaldı dostum. Bunu yazalım. Sonra... Şurası da 2 köküç. Bakın dostlar. Şurası da 2 köküç geldi. Dikdörtgenden dolayı. Burası 2 köküçse burası da 2 köküç. Ve sen şu diküçgende pisagoru çakıyorsun hemen. X kare eşittir. 4'ün karesi 16. 2 köküçün karesi 12. Yani X kare eşittir 28. Neyin karesi 28? 2 kök 7. Yedinci sorumuz dostlar. Aynısını tarama testinde de çözdük. Köşe taşında da çözdük. Eşkenar üçgenin bir kenarını 8 8 vermiş. Ya dedik buradan aşağı diklik indirin ya da benim öğrettiğim pratik yol. x'in karesi eşittir demiştim. İki kenarın çarpımı 64 eksi 5 ile 3'ün çarpımı 15. Şimdi 64'ten 15 çıkacak dostlarım. 5 çıkarsa 59, 10 çıkarsa 49 kalır. Yani x kare 49, neyin karesi 49? 7'nin karesi dedim. Cevap edin neden geldi? Evet, 8. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? 2 tane eşkenar üçgen var. O halde bu da 2, şu uzunluk da 2. Demek ki büyük eşkenarın bir kenarı 3. O halde burası 3, burası 3. Şimdi şurası da 60, burası da 60. Toplam 120 yaptı burası da. Bize de neyi soruyor? BE'yi soruyor. Şuradaki uzunluğumuzu soruyor. Hadi gelin bu sefer kosinüs teoremi yaparak çözelim. Şurada kosinüs teoremi yapacağım ben. X'i bulacağım. Şimdi X kare eşittir diyorum. İki kenarın kareleri toplamı yani 9 la 4. Eksi 2 çarpı iki kenarın çarpımı 2 ile 3 çarpı kosinüs 120. O da eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi buraya yazdım. Eksisini de buraya verdim. Artı olarak. Hemen şunları sadeleştirelim. 9, 4 daha 13. Buradan da 6 geldi. 19 yaptı. X kare. X eşittir. Kök 19 çıktı. Kosinüs döneminden gömdük soruyu. Evet. Dokuzuncu sorumuzu aldım. Önüme ben de. Bakalım burada ne yapacağız. Bir kare var. Karenin bir kenarı bir birim arkadaşlar. Şuraya bir yazalım. Şuraya bir yazalım. Şuraya da bir yazalım. Eşkenar kenar üçgenin bir kenarı köküç artı bir. Biri buradaysa şuraya da köküç kaldı diyelim. Bakın şurayı çizeyim hemen. Şurayı birleştirirsen. Şöyle bir şey gördüm. Burası 90. Şurası kesin 30. Şurası kesin 60 geldi arkadaşım. Nereden anladın hocam? Çünkü sadece 30'un karşısında bir şey var. 60'ın karşısında sadece köküç katı olur. O yüzden kök köküç katı olduğu için 30, 60, 90. Hatta şurası da 2 geldi. Bana neyi soruyor? B ile E arasındaki uzaklığı. Şuradaki mesafeyi soruyor bize dostum. X diyelim buraya. Biz eşkenar üçgenin bir kenarında kökü artı bir diye bildiğimiz için buraya da kökü çarptı bir yazdım. Şimdi hemen şurada da Pisagor bağımsını çakalım. Bakın çünkü burası da 60 dereceydi. Toplam 30 ile 60'ın toplamı 90 oldu. Burası 90 derece geldi. Hemen yapıyorum. X'in karesi eşittir. Bir 2'nin karesini alacağım. 4 artı bir de köküç artı birin karesi yani birincinin karesi 3 ikincinin karesi 1 bir. birincili ikincinin çarpının 2 iki katı 2 3 o halde x kare eşittir 8 artı 2 3 çıktı ki bunun da kare kökünü aldığında kök içinde 8 artı 2 3 yani adana şıkkı doğru cevap geldi 10. sorudayız dostum bakalım bu ne diyor abc eşkenar üçgen diyor kare diyor ve karenin bir kenarını 3 vermiş o halde burada 3 burada 3 Şurası da kökü çarptı arkadaşım. Ve burası 60 derece olduğu için 60'ın karşısı ise 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı da 2 olacak diyelim. Bize nereyi soruyor? DC'yi soruyor. Şuradan hemen Pisagor bağıntısı yapıp DC'yi buluyorum dostum. DC'nin karesi yani x diyelim ona x kare eşittir. Bir 3'ün karesi gelecek. 3 artı. Bir de kökü çarptı birin karesi. Onu da açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Buradan da x eşittir. 7 artı 2 köküçün kare kökü geldi. Yani cevap Edirne'den çıktı. Evet, 11 sorumuz. Yine iki tane çarptı eşkenar üçgen var. O halde küçüklerinin şuraya 4 4 yazalım. Büyüğünün bir kenara 6 ise şuraya 2 kaldı diyelim ve bakın şurası 60 derece olduğu için şuraya da 120 kaldı diyelim. Şimdi yine istersek kosünüs de yapabiliriz. Ya da hani şunu uzatıp şuradan aşağı diklik indirip de çözebiliyorduk arkadaşlar. Bir de bunu yapabiliriz. İstediğimizi yaparız şimdi buradan. Hadi bunu başladık. Bunu yapalım. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da köküç. Hemen şuradan da Pisagor'u çakıyorum. X kare eşittir. Bir şurası 5 beş oldu. 5'in karesi 25. Bir de kök küçük karesi 3. 28 o da 2 kökkeni değil. Dışarıya çıktı. Evet. 12. soru. ABC eşkenar üçgen bir de ikizkenar üçgenimiz var. Hemen şu ikiz kenarı tamamını devam ettirelim. Burasını bir kenar 2 olduğu için 2'ye bölsün. 1, 1. Diklikten inen kenar ortayı olduğu için bu yükseklik aynı zamanda muhteşem üçlüğü de sağlayacak. Burası da 1. Şimdi şurası 30 derece, burası 60 derece. 30'un karşı 1 ise 60'ın karşı toplam köküç olacak. Yani x artı 1 eşittir köküç. O halde x eşittir köküç eksi 1. Yani cevap Ceyhan'dan geldi. Evet 13. sorudayız. Ne diyor? ABD ve bilmem ne eşkenar üçgen. O halde burası da 2, burası da 2, burası da 6, burası da 6. Hatta şurası 60 derece, burası 60 derece demek ki şu ortaya da 60 derece kaldı ki bizden de DE'yi istiyor zaten. Hemen yine isterseniz şu üçgende kosinüs teoremi yapabilirsiniz ya da 60 olduğu için bu açımız hemen karşısına dikliği çakalım şöyle. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Buraya 5 kaldı diyelim. 60'ın karşısı da kök 3 olacak diyelim. Şuradan da pisagoru çakalım artık. X kare eşittir 5'in karesi 25. Köküçün karesi 3. X eşittir kök 28. Onu da artık deminden beri yapıyoruz. 2 kök 7 diye dışarıya çıktığını biliyoruz artık. Pekala 14 numaradayız arkadaşlarım. ABC yine bir eşkenar üçgen. Hemen şuraya 60'ı yazalım. Şuraya 30'u yazalım. Ve 90'ın karşısı 4 se 30'un karşısı 2 diye. 60'ın karşısı şurası 2 köküç oldu. Şekil karışmasın diye yazmıyorum bunu. Sonra şu açımız da 60 derece arkadaşlarım. Tabii ki bu tarafı 120 derece oldu şurası. Bakın 30'un tersi de 30 derecedir. Burada da 120, 30, 30 üçgeni çıktı. Demek ki şu uzunluk da 2 geldi şurası. Dolayısıyla eşkenar üçgenin bir kenarı 6 birim çıktı. O halde buraya 4 kaldı. Buraya da 6 kaldı. Bunu da yazdık. Ee, hatta şurası da 2 3 oldu değil mi? 120'nin karşısı 2 3 oluyor. Bize şuradaki x'i soruyor. Hadi gelin şuradan çözelim soruyu. Burası 60. Karşısına diklik indirdim. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. Buraya 4 kaldı. Burası da 2 kök 3 Hemen şimdi şuradan da Pisagor çapıyorum. X kare eşittir diyorum. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 2 köküçün karesi 12. Yani X kare eşittir 28. X eşittir kök 28. Evet deminden beri kök 28 çıkıyor. 2 kök 7'yi artık ezberledik. 15. sorudayız arkadaşım. Bakalım ne diyor? ABC ikiz kenar dik üçgenmiş. He, o zaman şurası 45. Şurası da 45. A, eşkenar üçgenmiş. O zaman 60, 60, 60'ı yazdık. AB B, 3 artı 1'miş. Burası köküç artı 1. E o zaman bu da köküç artı 1. Tabii ki burası da 3 artı 1. EC'yi soruyor bize. Şuradaki X diyelim buraya. Bakın şurada 45 ile 60'ı gördüğüm için ben şöyle karşılarına bir diklik indireyim hemen. Bunu öğrenmiştik dik üçgende. Sonra 30'un karşısına k dersek 90'ın karşısı 2k, 60'ın karşısı k kök 3. Burada 45'in karşısı k kök 3 ise burası da k kök 3 olacak ve bakın ne çıktı? Kök 3 artı 1 dediğim şey aslında k kök 3 ile k'nin toplamı. Hani şöyle bir baktığınızda bile görüyorsunuz hiç k parantezin almaya bile gerek yok, k direkt 1 çıkıyor değil mi arkadaşlarım burada? Peki k 1 ise şuralar 1 kök 3, 1 kök 3 oldu. 90'ın karşısı neydi kardeşim? 45'in karşısındakinin kök 2 katı. Yani kök 3'ün kök 2 katı gelecek x. Kök 3 de kök 2'nin çarpımı kök 6'dır. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, 16. sorudayız. Ne diyor? ABC eşkenar üçgen. O halde şu 60'ımızı yazalım. Şu 60'ımızı yazalım. Ee, bir kenarı 2'ymiş. Buraya 2 yazalım. AD'yi soruyor. Ha, bu da ikiz kenarlı bir üçgenmiş. O zaman burası da 2. Demek ki şurası 45, şurası 45, şurası 30. Şimdi şurası o zaman e, 75 olacak değil mi? Çünkü burası da 2. Iki. Bakın ikiz kenar bir üçgen var. Tepesi 30 sa taban açıları 75-75 olacak. Şuraya 75 yazalım. E, evet. Ya Bundan sonrasının bir sürü yolu var arkadaşlarım. Yani şurada bir... 135 derece çıkıyor mu galiba? Evet. 135'ten bir kosinüs teoremi yapıp bulabiliriz mesela istersek. Ya da şurası da 30 derece geliyor 75 olması için. Şurası da 75. İkiz çıktı. Burası da x geldi kardeşim. Ee, sonra 30 var 45 var. Karşısına diklik indirerek yapsak mı? O da olur. Yani dediğim gibi bundan sonra seçenek bol arkadaşlar. Ne istersek yaparız. Yani şuradan aşağı bir diklik indirerek bile çözeriz soruyu. Ya da Şimdi şu uzunluk 2 kök 2. Toplam 2 iki kök dir burası. Onu bir yazayım. 2 kök 2. Şurası 135 derece geldi ya. 60, 75 tane. 120, 135 doğru. Ben bunu şöyle dışarıya doğru uzatsam. Burası 45. 45 olur kardeşim. Buradan da bulabilirdim eğer istersen. Şuraya şimdi K, K diyeyim ben. Buradan bir bulalım arkadaşlar hemen isterseniz. Şimdi şurada bir Pisagor bağımsız çakıyorum. Ya da kosünüs teoremi yapalım ya direkt. Şu üçgenden kosünüs teoremi yaparsam daha kolay çıkar. Şurada bakalım. 135 derece ya aradaki açı. Şimdi ne diyeceğiz? Açının karşısında iki kök iki var. Bunun karesi. Yani 8. Eşittir. X'in karesi ile 2'nin karesinin toplamı. X kare artı 4. Eksi. 2 çarpı. X çarpı. 2 çarpı. kosinüs 135. O da... Kosünüs 45'e eşit kök 2 bölü 2 fakat eksilisi o yüzden buraya artıyı koydum. Şimdi toparlayalım burayı bir düzenleyelim şu ikiler gitsin buradaki ikiler. Burada 2x kök 2 kaldı burada da x kare 4 ha, yine şey geliyor ama ya gıcık gıcık sayılar geliyor arkadaşlarım. Yani çarpanlara ayırması zor olacağı için ben çok buradan denemesek mi diye düşündüm. Şu Pisagor Bounds'ını tekrar gündeme getiriyorum. Pisagor'dan yapmayı deneyeceğim oradan gelir mi acaba diye bir bakalım k kare artı yo yine aynısı gelecek k kare artı 4 bir deneyelim ya şuradan pisagordan deneyelim 2 e, iki kök 2'nin karesi 8 eşittir k kare artı k artı 2'nin karesi o da k kare artı 4 artı 4 k yine aynı şey mi geliyor buradan da k'yi buluyoruz ama neyse bir deneyelim devam edelim 2 e, k kare var burada eksi 4 var artı 4k var eşittir 0 hepsini 2'ye bölelim k kare artı 2k eksi 2 eşittir 0 geldi şimdi buradan k'yı bulacağız k'yı bulduktan sonra da k'nın kök 2 katı x olacak şuradaki 45 45 90'dan hemen bulalım buradan k'yı çarpanlarına ayrılıyor mu yok diskriminanttan bulacağız arkadaşlar delta'dan bulalım Şöyle biraz daha yukarıya kaldırayım. delta eşittir B kare eksi 4 ac. B karemiz 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı e, eksi 2. Eksi 2 yani artı 8 yaptı burayı. 12 geldi delta. Delta'mız 12 ise hemen kökü buluyoruz. Kök nasıldı? Eksi B yani eksi 2. Artı eksi kök delta. Yani kök 12 yani iki kök 3. Bölü e, 4 aydı arkadaşlarım. Oradan da 4 mü geliyor? 4. Şimdi eksi b artı eksi kök delta bölü 4 aydı tamam. Buradan da 2 ile sadeleştirelim. Eksi 1 artı eksi kök 3 bölü 2. Şimdi bu bizim k dediğimiz şey. Bunu da kök 2 ile çarpalım hemen. Şöyle kök 2 ile genişletiyorum. Ne oldu bu durumda? Kök 2 kök 6 eksi kök 2 bölü 2 geldi. Kök 6 eksi kök 2 bölü 2. Ha, bölü 2 yok muydu yoksa burada ya? Ben yanlış mı yazdım formülü? Bölüm 2a mıydı? Burası 2 olacak o zaman. Burada 1 kalacak. O zaman da kök 6 eksi kök 2 gelecek. Ee, bunun bir cevap anahtarına da baksaydım iyiydi ama neyse yok şu anda yanımda cevap anahtarı. Yapacak bir şey yok. Ben Bursa buldum arkadaşlar. Cevap anahtarı başka bir şey diyorsa eğer ki siz yine bir yorumlar kısmına yazın. Bir bu yolu kullandık işte dostlarım. Bu yolla böyle çıktı. Ee, bakalım. Başka bir şey diyorsa cevap anahtarı. Dediğim gibi bana tekrar söyleyin. Ben bir kez daha çözerim bunu. Şimdi başka bir yol da geldi aklıma mesela. Hani belki de ilk başta bunu çözseydim daha kolay gelirdi. Şuradan bir diklik indirerek çözmek daha çok hoşuma gider diye düşündüm. 45-45 var. Şuraya K diyelim. Şuraya K diyelim. Evet bu daha kolay olacakmış ya. Tıp, keşke bunu yapsaydık. 60'ın karşısı K 3. Buradan K artı K 3 eşittir 2. K parantezinde... K ne çıkıyor buradan? 2 bölü kökü çarptı 1 geliyor. Ya bu daha kolaymış ya. Keşke bunu yapsaydık. Buradan da ne geliyor? Kökü çekse 1 ile çarpsak. 2 kökü 3, kökü 3 eksi 1 geliyor. Buradan kök 6 ile, kök 2 ile de çarptı. Evet doğru. Tamam doğru bulmuşuz cevabı arkadaşlar. Ama şu yöntem en son yaptığım Şuradan diklik indirme ile daha kolay çıkıyormuş. Keşke ilk önce onu yapsaymış. 3 farklı yolla yapmış olduk bu soruyu arkadaşlarım. Olay bu kadar. Peki hadi bakalım. Bunu da gömdük. Bir sonraki konu testinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.